Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Zaten çerçeveden de gördüğünüz gibi. Burada yakın arkadaşım, ee, arka sokaklar, kont var. Evet, kont gel bakalım oğlum. Kont kovala beni. Ha pardon arkadaşlar, game mode almışım. Bir yer. Evet kont, saldır oğlum. Gel saldır oğlumun. oğlum. Evet arkadaşlar, çok eğitimli bir köpeğim var. Burada da Garip Kont'un en yakın var. Garip Kont benim peşimden geliyor. İnekler ne yapıyorsunuz? Hmm. İneklere yeah. uh -huh. Evet arkadaşlar, pelerin aldım kendime. Şöyle kaçayım. Hemen şuradan odun toplamakta başlayacağım. Bugün Minecraft Survival modunu oynayacağım arkadaşlar. Modunu derken yani Survival modu oynayacağız. Böyle 50-60 bölüm çekerim diye düşünüyorum. Bakalım şimdi odunları toplayıp geliyorum hocam ben. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu yok etmem gerekiyor. Nasıl yok edebilirim bunu? Gelenek. Senin üstünde yok edeceğim bunu. Şimdi e, gel buraya. Gel lan buraya. E, şöyle yapayım. Allah. Dur arkadaşlar şu peleni bir çıkar. Sen yanımda bu Gel lan buraya inek. yine karnım acıdı. İnek. Gel buraya. Tamam. yine öldürdük. Hemen bir etini yiyelim. Şunları. Bunu dağıtalım buraya. Şimdi arkadaşlar. o akşam oluyor. Akşam oluyor. Hemen şunları çevirelim. Şöyle yapacağım. Şöyle yapayım. Şöyle. Bayağı oldu arkadaşlar. Bayağı. Koyun bulmamız lazım şimdi. Aha ağaç. Şunları bir. Bir dakika atma şunu. Şunları bir. Hı, tamam. Şöyle bir ağacı alalım. Abi zombiler geliyor. Akşam oldu. Vallahi bir şey olacak. Korkuyorum arkadaşlar. Korkuyorum. Yeni arka planımı beğendiniz mi arkadaşlar? Bundan sonra arka planım böyle olacak. Ben ne yapayım ya şimdi? Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar gündüz yapma modu sadece yatak gelene kadar yapabilir miyim? Onu yorumlara bir yazın. Ki şimdi yapmak zorunda kalacağım çünkü hemen ölüm, öleceğim. Şöyle time set yapalım onu. Arkadaşlar yapmak zorundayım çünkü e, imkansız yapmam şu anda. Koyun bulmam imkansız zaten öyle de başlamıştım. Şöyle daha çi toplamama gerek olmadı. Altınki oh, var orada. Evimi şöyle bir yere yapmak istiyorum düz bir yere. Tilki düz bir yer var mı? Var. Güzel. Gördüm. Gördüm. Şuraya yapacağım. Kumların olduğu yere. Bu ne? Şurada bir şey var. Ben ziyaptayacağım Şimdi uğraşamam. Hiçbir şeyimiz yok diyorduk ya ama aslında çok şeyimiz var. Tamam arkadaşlar şuraya küçük bir minik bir ev yapacağım. Yatmalık. Aslında gidip koyun mu ya? Aynen gidip koyun <gülüyor> Bak şurada vardı. Buradan tekrar gidiyorsunuz değil mi? Gelin lan buraya. Bak anneniz Aa bak burada da var. Geçti. Gebe. De 2 oldu. Yavruyu öldürelim? Hayır, daha <Alicia> var <Görüşüyor Mobretleri> şimdi evimizi yapmaya gidiveriz işte. Açtım ya. Şimdi arkadaşlar oradan şuraya uçmaya çalışacağım. Oooh. <Sets�> tamam yapacağımız yere geldik işte. Şöyle uçalım yere girelim. Şöyle F5'ten çıkalım şimdi. Şimdi arkadaşlar hemen bir yatak yapmak için crafting table'umu yapıyorum. Ondan sonra crafting table'umu maşuraya koyuyorum şöyle. Hemen tak diye yatağımı çaklıyorum buraya. Sonra yatağımı da küçük diye seviyorum buraya. Hemen bir sandık yapmak istiyorum. Şöyle crafting table'umu şöyle sandıklarımız var. Ha, bunu neyle yapıyormuşuz? Ya bu zor ya. ya bak zor. Bir, bir tane de kapı yapalım. Üç tane geldi. Böyle şuraya yapalım. Şöyle şunları bir dizelim. Bir bu kadar yeter sanırım. Şöyle yapalım. Ben hemen evi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evin ilk katmanını bitirdim ama şurası birazcık yamuk olduğu için şurayı bitireceğim. Şurayı şöyle yapmak istiyorum. Şöyle. Altını da dolduralım. İlk katmanı bitti. Şimdi uyumak istiyorum. Bir uyuyalım. Tatlı rüyalar gelişimi yapıldı. Okey. uyuyalım bakalım. Şimdi uyuduk. Kalktık. Şöyle 3 katmanlı yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4 yapalım hadi. Tahtamız var sonuçta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 bir iki bir iki bir iki şöyle bir bir iki bir iki bir iki arkadaşlar bir iki arkadaşlar şöyle şöyle tamam Ben çabuk ama şurayı bir karacağım çünkü burası çok çirkin bir şey var. Şurayı da karayım. Evet. Karar karar Kıradım da geri koyacağım onu. Bir dakika Şurayı bir kırayım kumlayayım. Cam yaparız belki Yunus buldu Yunus buldu Yunus var Neyse belki o yu Yunus'u alabilirim bir, daha, bir sonraki bölümlerde Şurayı bir kıracağım Kır Kır Kır Şurayı, şuraya, şuraya, camı çık. Daha Yunus daldı, çıktı. Tamam, şimdi ikili ikili devam edebiliriz. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kocaman bir cam olsun. Bence bu kadar yeter ya. Bir üst katı daha çıkmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Şunu kıracağım. Şöyle aldım. Şimdi ben hemen hızlı bir şekilde yapalım. Evet arkadaşlar kapıma kadar koydum, şurası tamam, şurayı da kıralım da Dış etkenine giremez. Şimdi arkadaşlar bir tek üstü kapamamı kaldı ee, Şimdi ben yerleri alacağım, yerleri bir kırayım Şöyle bana bir kürek yapalım Buradan sonra da çatıyı da bir sonraki bölümde yapıp devam edeceğim arkadaşlar Şimdi hızlı çekimle hemen bir yapalım All uh right. -huh. Evet arkadaşlar son 12 tahtam şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ve evim tamam Yerler tamam Çatıyı da bir sonraki bölümde yapacağım söylemiştim. Hemen şöyle videomu kapatayım. Şunları koyalım şuraya. Şöyle yatalım. İlk önce bir yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yerken videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, bir sonraki videomda çatı yapacağım ve diğer maden kazılarına gireceğim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arka planımı yeni odam için e, videoya like atmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.